Selamun aleyküm arkadaşlar sorgunsuz tavuklar kanalımıza hoş geldiniz. Evet cümleten selam Aleyküm hayırlı günler tam kışın ortasındayız İbrahim hocam ziyarete gelmiş hem ziyaret Aynen. hem ticaret. Mısın? Bakar mısın? Evet bugün elhamdülillah. Güneşli. Hayvanları böyle güzel görmek. Elhamdülillah. Kış günlerinde her zaman nasip olmaz. Tabi tabi <gülüyor> Daha bazı yerden kar buz kahmadı. Paza evet, değmediği, değmediği yerler. Suluklarımız buz tuttuğu için sulukları e, açamadık. Hayvanları sağ taraftaki kümeslerimizi tas tamamen boşalttık. Hepsini sola aldık. Tavukları bir yere aldık. Horozları iki ayrı yere aldık. E, yani bir kümese su vermek ya da yem vermek daha kolay. Bunlara ayrı ayrı hepsine bir suluk günlük vermek biraz uğraştıracak. Onun için de şu an yumurta satışımız yok. Çünkü hayvanlar birbirine karıştı. Şöyle gösterelim. Evet sobamızın külünü de bir yere topluyoruz. Bu iki kümeste horozlarımız var. E, tavuk araya girmediği için kavga etmiyorlar. Hepsi bir arada horozlarımızın. Elhamdülillah tavuklarımızı şu arkaya aldık. Şöyle gösterelim. Maşallah tebrikler. Hepsinin güzelliği bambaşka maşallah. Mavici, kuyruksuz Tavuklarımız koşinlermiş, Silver leyset Evet Maşallah şu desene bakın yani. Allah subhanahu ve teala Özene özene yaratmış Yani süs tavukları da nazara çok geliyor Bunu herkes diyor Maşallah Tebarek Allah Yani Allah subhanahu ve teala Bereket versin onun yaptığıdır. Onun eseridir. Eserlerini <gülüyor> nazar eden gözlerden korusun. Nazar eden düşüncelerden korusun. Evet, Buraya aldık tavuklarımızı. Böyle burası üç bölmeden oluşuyor. Şu kapalı alan şöyle içeri bir bahane. Evet. Yani burada karşıda su depomuz var. Su haznelerimiz var. Ya, tavuklar bir arada olduğu için bir sıkıntı olmuyor. Şunun gagasına bak, kaçtı. Yani X gaga olmuş, muhtemelen ufaklıktan beri var. Bütün süs tavuklarımızı buraya koyduk. Köy tavuğu zaten fazla bir şey kalmadı ya bir iki tane var yok. Evet birisi öksürüyor. Yaklaşık 3 gündür buradalar hayvanlar. Bugün de açtık geziyorlar. Alhamdülillah şu beyazı bol olan cüce başına bak. Maşallah maşallah. Güzelliğe bakın. Evet arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyoruz. Abdullah'ın geçenki videoda bahsettiği gibi. Yani hastalığı da işin yoğunluğuydu vesaire. Bir türlü fırsat bulamadı. Ee, Abdullah geçenki videoda da... Ee, hayvanları vereceğimizi falan söyledi. Çoğu hayvanlarımızı verdik. Bir kısmını daha vereceğiz. Hayvanlarımız bayağı azaldı. 74 ırkımız vardı bir zamanlar. Belki şu an 45 falan sayısına düştü. Yani biz bunu 10 civarı bir sayıya düşürmeyi hedefliyoruz. Yani hayvanları bırakmayacağız. Biz bu kümeslerimizi falan devam edeceğiz çiftliğimizi. Yalnız e, tür değişikliğine devam edeceğiz. Yani şöyle bir 10 tane ırk tavuk, tavus kuşları, e, ördek çeşitleri vesaire. Onlarla devam edeceğiz. bunları biraz fazlalaştıracağız. Abdullah ne dersin? Deve kuşuna biraz gider mi diyorsun? Deve kuşu da olabilir. Yani böyle Yok, zor değil aslında. Bakım mı istiyorlar? Evet, beyaz tavuzlarımız Bunlar geldiğinde daha yavruydu. Maşallah tebarek Allah. Evet. Bunlar da alışır buraya dedik. Bırakıyoruz dışarı. Bunlar da kaçıyor. Geçen dışarıda kovaladılar Abdullah gel. Onun için bunları da pek bırakmıyoruz. Daha doğrusu bizim köpekler falan da ürkütüyor bunları. Onun için bunları bırakmıyoruz şimdilik. Ee, böyle içeride tutuyoruz. Bunlara büyük bir salma yapacağız inşallah. Evet. evet Abdullah'ım Mandarinaların güzelliklerine bak Maşallah şöyle bir açalım bir girelim Ama kapıyı arkadan sen kapalı tut Biraz önce girdim kaçıyorlardı Şu güzelliklere bak Bunlara yakın bir de karolina ördekleri var Allah nasip ederse ondan da almak istiyoruz karolineden. Şu öndekinin rengi tas tamamen oturmuş. arkadaki daha yavaş yavaş oturuyor. O zaten geldiğinde tüy değişimindeydi. Bu karolini ördekleri de bunlara çok yakın. Yalnız şu an çok pahalı fiyat istiyorlar. Ee, i̇nşallah evet. İnşallah böyle bir den getirirsek bir kaç çifti ondan alacağız. Şöyle bunlara yuva yaptık şöyle göstereyim Abdurrahman'ın maşallah. E, vidalarımız içinde kalmış. Şunu alalım. Evet. Hayvanlarımıza e, yumurtlama ve kuluşka zamanına hazırlık olsun diye böyle yuva yaptık. İnşallah. E, ikinci ay, üçüncü ayda yumurtlamaya başlayacak bunlar. Ondan sonra da kendileri yuva yapacak. Ee, yumurta siparişi acayip çok. Çok kişi istiyor. Allah'ın izniyle biraz da civcivlerimiz falan olursa inşallah seneye, sezona bunlarla devam ederiz. Evet Abdullah'ım. Şöyle devam edin. Bak vidalar içeride unutmuşu. Burada gümüş sülünlerimiz var. bir de sülünlerimize bak. Kapatabilirsin paşam. Evet şu suluklar görüyorsunuz. içeride suluk olduğu halde şöyle suluklarında buzu çözüldü zaten. Bunlar buz için günlük bunlara sıcak, ılık daha doğrusu su veriyoruz. Evet şu güzelliklere bakın. Maşallah. Maşallah. Maşallah. Maşallah şurada mavilerimiz var. Mavi tavuzlarımız. Abdullah'ım şu vidaları alacak mısın Evet. Mavi tavuzumuzun birisi hastalandı. Gözleri şişti. Kafası şişti. Elhamdülillah 3-4 gün ona ilaç verdik. Tedavi ettik. Şu an baya yani hiç şişti kalmadı. Baya topalladı kendini. Evet bugün temizlik günü. Buraları tüm temizleyeceğiz. Aya bir yoğun geçtiği için buralara fazla bir vakit ayıramadı. Evet buradaki hayvanlarımız da böyle. Evet seramalarımız, şunlar bizim yarkalarımız. Maşallah şunların hepsi bizde yumurtadan çıkan. Evet hasta. Tavuzumuz da burada. Şöyle gözükecek mi? Evet. Buna 4 gün yaklaşık antibiyotik, vitamin ve çocuk ateş düşürücü çocuk vitamin verdik. Elhamdülillah şu an baya baya güzel. Hayvanın durumu da güzel. Şişliği tas indi. Normalde o şişlik kendiliğinden inmiyor. Ee, basınç uygulayıp orayı temizlemek gerekiyor. Ama elhamdülillah bunda tas tamamen indi. Şu an durumu iyi. Biz yine de dedik bunu 3-4 gün burada karantinada tutalım. Ee, öbür hayvanların yanına bırakmayalım. Evet modern geyimlerimiz. Oyuncu Hintler. Cüce. Maşallah şunların güzelliğe bakın. Bunlar bir ara yumurtlamaya başladı. Yani şöyle 3-4 yumurta aldık. Sonra yumurtayı tas tamamen kettiler. Şu an yine yumurtlamıyorlar. Yani bir el kadar. 10, 12-13 10, santim. Burada birisinde hışkırık var. O hayvana da bakmam lazım. Şu güzelliğe bak. Şöyle devam edelim. Tavşanları da karşıdan aldı. Buraya getirdik. Şunlar bizim yavrular. Koca koca oldular. Evet. Sevdirecek misin kendini? Maşallah maşallah. <gülüyor> Şu güzelliklere bakın. Yani altı beton olduğu için buradan firar edemiyorlar. Saman yükledi doldurdu. Aa, şurada bir yumurta var. Tavşanlar siz mi yumurtladınız? Burada brakellerimiz vardı. <gülüyor> özür özür özür birinin kuyruğuna bastım. Evet bu brakelin yumurtası. Ondan kalma. Yani silver brakelleri de verdik. Ee, bir tane arkadaşa. Şuraya yumurtamızı koyalım. Devam bakalım. Evet. Burası da iç bölmemiz. Tabi şu sulukları almak lazım. Bunların üzerine pislemişler. Evet. Görüldüğü gibi. İçerisi canlı. Burada yumurtalar birikmiş. Hem bu yumurtaları da alalım. Gürk yapmaya kimsenin sebebi olmasın. Evet. Ee, suluklar buz için sulukları tas tamamen açmıştık. Aşağıya biraz taşmış. Buraları temizlememiz lazım. Evet. Yumurta var mı daha? Şuraya bir bakayım. Evet hayvanlarda biraz hışkırık var. Normal bayağı bir soğuk geçti. 10, 10 derecenin üzerindeydi eksi. Şu an hava bayağı topalladı Hani böyle güzel giderse hava biraz daha hayvanları farklı bir şeyler yaparız inşallah. şuraya yumurtlamış iki tane. Evet bu yumurtaları alalım. Mesela bunlar bunları kırıp yerler. Evet şu yumurtalar. Şunu şu yemini çekelim. Üzerine pislemesin. Tamam böyle devam. Hatta şu yumurtayı kırmışlar. Ne yapıyorsun paşam? Fare mi gördün? Yahaladı mı? Götürüyor mu? Şunu bizde bir görseydik. Gel. Evet. Aynen. Gel bir iş, bir iş, bir bak. Ne yağladın? Gel bir iş, bir iş, bir iş. Gel. Ama nasıl zıpladı mi? Gel. Bir iş, bir iş, bir iş, bir, iş, bir ne var ağzında? O neymiş? Evet. olduklarında kediler fare avlamıyor. Ama hafif aç kaldıklarında Acayip fare avlıyorlar. Fare avcusu Gel Abdullah'ım. Evet şöyle bir çiftliğimizi bir tur yapalım şöyle. Şu güneşe bakın maşallah. Bugün gerçekten hava soğuk ama güneşli olduğu için muhteşem. Evet. Çok güzel. Gel Abdullah'ım. Evet depomuzun durumu bu İran'dan nereden kaçıp gelmiş buraya? Bugün bir temizlik yapalım malzemeleri düzeltelim dedik. Makinelerimiz çalışmıyor. Civcivlerimiz son çıkanlar bir hafta önce bir komşumunkiler çıktı. Evet. Şu maviciler beyazlar bunlar da bu köyden bir abimizin gelip almadı rahibeler yaklaşık iki buçuk aylık. Gel Abdullah'ım şu aşağıya bir açalım. Evet. Şurada öbür tarafı da bana gönderdi. Karışık Rakenfelder var. Osmanlı Sultançıya. Koşin çeşitleri. Phoenix orman tavuğu. Hint çok. Hint maşallah. Gold not görüyorum. Evet. çamroz. Tamam. Evet. Çöcüce de seramaya benziyor ya da Japanese. Yani ayırt edilmiyor zaten maşallah bayağı da büyümüş bunlar. Bir karşıya geçelim paşam. Evet. Ee, bunlar işte komşunun civcivleri. Yaklaşık bir haftalıklar. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel. Ee, 20 küsür yumurta verdi 30 tane. 10 tane çıktı. Zaten diğeri hepsi boşurdu. Yani e, gelişim olmamış. Şunlar da bizim yaklaşık 2 haftalık e, Akdağ Madeninden bir e, hemşerimiz. Yani mesela Konya'da ya da Antal Konya'daydı kendisi. Ne tür civcivler olduğunu soruyordu. Yani ben burada neler görüyorum. E, şu beyaz küçükler ya serama ya japones. Rahibe fizan var. Hint çok. Hint civcivi çok. Ee, Phoenix var, orman tavuğu var. Splashyindot görüyorum. Evet. Daha neler var? Daha neler var? Evet. Splashyindot, orman tavuğu. Şu paçalılar neymiş acaba? Şunları çözemedim. Hem paçalı, hem de şey. Yani köy tavuğu zaten hiç komadık. Yani süs tavuğu bunlar. Evet. Şunun popoya bir bakalım şu kamerayı bir tut Abdullah'ın bak görüyorsunuz popoda dışkı biraz kurumuş yine ha, popo açık ama o oraya e, dışkı sıkışıp hayvan e, çişini yapamaz ve böylece ölüm, ölüm, ölüme mahkum olur. Abdullah'ın şu suluğu bir tazele olun. Hasta hayvan sayımız baya az elhamdülillah şurada e, 3-5 tane var bunları da buraya aldık. Ee, elimizin altında olsun günlük ilaçlarını verelim. Şu BSO horozumuz. Bu çok kötü hastaydı. Bu gidiciydi. Çok güzel topalladı kendini. Ama istiyoruz ki daha iyi topallasın. Maalesef gözünün birisi kör oldu. Onun için ee, bunu burada tutuyor seni. Ve şu gold fizanlarımız. Diğer fizanların hiçbirini yaşatamadık maalesef. Burada 1 artı 1 var. E, fizan dediğimiz düzeltebilirsin Abdullah'm. Evet, buraları topallayacağız bugün. Yerdeki yemleri görüyorsunuz, israf diz boyu. Ama bu yemlerin hiçbirisini çöp atmıyoruz. Bu yemlerin hepsini kazlara e, ya da e, diğer tavuklara veriyoruz ve bir sıkıntı olmuyor. Onlar yiyor. İbiş, bis, bis bis Bu da bizim obez kedimiz. Gel bakalım, gel gel gel gel. Maşallah maşallah, şu güzelliğe bakın. Evet. Son olarak bir de köpeklere gidelim. Abdullah'ım şuraya bir suyla yem ver. Evet. Şu güzeller bak, maşallah tebarek Allah. <gülüyor> Kaçtı. Evet. Maviciler eski bölmelerinin önünde duruyor. Tosyon Lady. Maşallah güneşlenmeye çekilmişler. Gel. Gel. Gel. Gel Gel bakalım. Tosyon, Tosyon Lady. Evet bu Lady yaramazlık yapmış. Ee, evesi gün. Gün değil evesi gün. Ee, biraz bıraktıydık. Bir tane beş tavuğu orman... E İran tavuğu da geziyor da onu yağlamış, parçalamış. Tosun sürekli geziyor. Burada her taraf kitli olduğu halde buralarda durmuyor. Ne? Ne? Dışarı çıkıyor ama bu bir zarar vermiyor hayvanlara. Lady de galiba İran tavuğuna alışkın değil. Biraz hareketli görüncük. kendini av sandı. Tabi hayvanlarımız maşallah güzel ama ee, sonuçta yine hayvan. Dikkat etmek lazım. Yani son günlerde e, bu pitbull dehşeti, çoluç çocuğa sal, saldıran başı boş hayvanlar. Yani çok üzücü olay. Allah سبحانه kimsenin başına vermesin, hepimizi korusun. Tabii sorumsuz insanlar var, hayvanları kötü yetiştiren insanlar var. Her ne olursa olsun, yani dünyanın bütün hayvanı bir tane çocuk etmez. Yani bunun bilincinde olmamız lazım ya bu hayvanları gerçekten toplayıp bizleri, çocuklarımızı emin tutmak lazım ya da yani bu hayvanları bir şekil insanların başına bela etmekten kurtarmak lazım. Yani zarar veriyorsa bu hayvanlar ve böyle bir zarar veriyorsa yani bir düşünün hepimiz biraz empati duyalım. Kendi çocuğumuz olsa ve o ailenin de 10 senedir çocuk olmuyormuş, tüp bebek olarak çocuklar olmuş ve Hayvanlar saldırıyor. Bunlar çocuğunu kurtarmaya çalışıyor. Köpeklerin sahibi de bu anne babaya tepki gösteriyor, tehditler yağdırıyor. Yani bir düşünün ya yani nasıl bir ortam. Hem mağdursunuz hem de yani böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz ve bu travma ne olursa olsun çocuk inşallah Allah şifa versin. tas Tamamen iyileşsin. İyilese de bunu ömür boyu atlatamaz. Yani her kapı gıcırdadığında, her tık sesi duyduğunda, köpek yakınlığından geçtiğinde yani bu çocuğun psikolojisi tas tamamen e, bozuldu. Düzeltmesi neredeyse imkansız. Onun için hayvanlarımıza sahip çıkalım. Başıboş köpeklere belediyelerimiz gerçekten bir çare bulsun. Hele bilhassa da böyle sadece dövüştürmek için üretilen köpeklere. Allah emanet olun. Yer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Evet İbiş. Evet İbrahim Hoca.